Yo merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Learn Turkish culture hadıshell. Evet. Turkish ve Türk kan. Evet. Video geçelim. www. SoTurkish. Com A1 A1 shopping Oh şey yo <gülüyor> ah, Fatma Alışverişten Alışverişten mi? Evet, çok güzel indirim vardı. Ah, indirim. Türk ve indirim. böyleler. öyleler. aldım. Şu tişörtle. Şu gömleği aldım. Tişört? Hı? Tişört gömlek nerede amık? Şu gömleği al. Ne ne ne ne ne ne, ne tişört nerede? <gülüyor> bu tişörtle. Bu tişört mü? Elbise. <gülüyor> Senin de açık bilmiyorsun. Öre öre. Ama yok yok. Belki doğru bilmiyorum. Elbise olması lazım. Elbise. Yani bu tişört değil. O <gülüyor> gömlek. Bana göre tamam bu gömlek It's a shirt ise <gülüyor> Ama... shirt. Ama tişört bu tişört. T-shirt bu yani bu <gülüyor> elbise. Yeah dress. Bayıldım çok güzel. Ben de alışveriş yapmak istiyorum. Cadde'de yeni bir mağaza açılmış. Oraya gidelim mi? Olur oh. gidelim. Bu arada anneme hediye de almak istiyorum. Bayramda gideceğiz ya. Ne istiyorsun? Annem çok sever. Gümüş. Tamam, o zaman kemer altına gidelim. orada çok çeşit var. kemer Kemeraltı kompleksi. Okay, kompleksi. Hem orada çok çeşit var. Tamam. Önce mağazayı sonra da Tamam, olur. Tamam. Kalk. Are you guys learning? Are you learning Turkish? öğreniyorsunuz? Yoksa <gülüyor> İngilizce? Yani, İngilizce, öğreniyorsunuz? Evet. İngilizce <gülüyor> evet, şey... Oh, you you learning English? Evet. Speak you English? Are you speak? Merhaba. Aa, ah, window shopping. Bu üründe indirim var mı? Evet, %30. peki başka bir rengi var mı? Var. Çok güzel. ama ben ceket almak istiyorum. Ceket. Burada ceketler var. Aa. Ama benim kot ceketim var. Bu nasıl? Bayıldım, çok güzel. Bayıldım. Bunu deneyebilir miyim? Tabii. Kaç beden giyiyorsunuz? 38. Beden beden. güzel olmuş. Ben evet. çok beğendim. Nasıl oldu Aslı? Çok yakıştı. Yakıştı. Ne kadar? Etiketinde yazıyor. Bana sorma. Çok fazla söz Etiketinde yazıyor. Etiketinde. Etiketinde ben bunu alıyorum. bize bize de söyleyin para. Nakit. Nakit. Bir dakika how would you like? Nasıl demek istiyorsunuz? Nakit. Nasıl nakit diyorsun? Nalandır. Boston Jersey You, not, you, you, not, you? know so mm -hmm. like prices, nakit and card. Not the guy that's there is always speaking English Zeynep ilk aldım çok güzel. İlk aldım beğendim. Şöyle mantırdır. Yüzler verdi. Ey kolay gelsiniz. Ne alakam? Kanka kolay gelsin şey demek iş kolay gelsin. Oh tutarlar diyor. Çok tatlı. Neyse biraz biraz birazdan küfür edeceğiz. Bana gelsene. Like I oh, Ne? <gülüyor> Atlar nereye atlar? Neyse bir Tevabı demin. Ah oksijen atlar. Atlar. for birds? Şarkı. Şümben. Şutum sana. Hadi. <gülüyor> Ayrı gel <gülüyor> ah, Bu nere? Bu meydan bir şey. Meydan buranın adı. Oh no, this is probably a, Roden bir, is probably a But orda. Orda meydan. Meydan <mandat> buranın Like square. Ah, square <gülüyor> Hayata bas. Bu pazar. Hangi bu pazar. Hangi Çim Çim Pazarı. Ama neden Çin pazar ve Türkiye Cumhuriyeti neyse çok komik şey. O like. We've seen this before. Tamam dedim ya. Çok da komik. Aa ne bakıyorsun? Böyle böyle baktı. Ama ceketini nereye nere Tamam Kemal abi hadi faremi Oha, çok güzel ya. Oh! Ne <gülüyor> demek? <gülüyor> Tam bilasen sorma Yani söylemeyin ama benim. Allah aşkına ya. Çay. Bir... O, bardak. Bardak, bardak. Ama bardak olmayabilir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gümüş kolye bakıyorum. Tabi nasıl şey istiyorsun? Annem için bakıyorum. Anam burda kolyelerim. Güzel şeyler var burada Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. <gülüyor> Bu da çok güzel. Sey, bunun fiyatı ne kadar? 130 lira. Oh. Hiç i̇ndirim yapmıyor musunuz? <gülüyor> hey tuzcular. Ah ah, indirim, indirim, indirim, indirim. Ne oldu? Bin, bin indirim yok mu? Sen indirim istemezsen fakir olacaksın biliyorsun değil mi? Yani ben hep ben indirim ki, Bindirim olsun. Yani indirim değil. 120 lira olur. <gülüyor> Bu ne kadar? İki lira. Çok pahalı. Çok pahalı. gibi. hayır. Onu beğenmedim. Ne Bu en son 120 mi olur? 100 liradan olur. Bu en son yüz. En son 120 mi olur? Bence seksen olabilir ya. Ah ne dedin? Afrikalılar. ya. olsa. Biz de biz de böyle diyoruz. ya, bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. bir kıştio. Surkadam ne yuz ya, ne yuz Peki bu sefer de size. Bu Tamam alıyorum. Evet lütfen ki. Aa çok şey diyeceğim. Çok iyi bir video. Vallahi. Evet. Çok böyle evet. mantıklı. Yeah, if you If you want learn Turkish, I would suggest this channel. Video. Yeah, yeah. Because I think talking about past talking about my family. Evet bu kadar. Ya bir dakika sıfır kuruş